Herkese merhaba Can Erenler, Can Bağcılar, sevgili dostlar ben Cem Kervan. Bu hafta Yahuda adlı bir değiş paylaşmak istiyorum sizinle. Yahuda İsa'nın havarilerinden biriydi ama İsa'ya ihanet edecekti. Burada ne yazıyor? Mayasız Ekmek Bayramı diğer adıyla Pesah denilen Kurban Bayramı yaklaşıyordu başlıca imamlar ve şeriat hocaları İsa'yı ortadan kaldırmanın bir yolunu arıyorlardı ama öte yandan halkın tepkisinden çekiniyorlardı. Bu sırada 12 abdaldan biri olan Yahuda İskariyot'un içine şeytan girdi. Yahuda başlıca imamlara ve Beytul Mahdis muhafızlarının komutanlarına gitti. İsa'yı ele verebileceğinin en iyi yolunu onlarla görüştü. Onlar buna çok memnun oldular. Karşılığında para vereceklerini söz verdiler. Yahuda bunu kabul etti. İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı ki kalabalığın olmadığı bir zaman tutuklayabilsinler. Evet ve bu acıklı durumunu değiş haline getirdiğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şehtan yavudanın içine girilir Hocasından ihanet Hocasından bir edecek Altyazı çok sevindiler Ara vermeye de razı oldular Daş imamlar ona çok sevindiler Ara vermeye de razı Fiyata anlaştılar İsa'yı ortadan kaldıranlıktı Belli bir fiyata anlaştılar Yahud'a yemin değilmedi. Şah-i ele vermek istedim. Elbân'ım Yahud'a Bu ortadan kaldı, Buna fırsat kollamaya başladı Evet Yahuda havarilerden biriydi, abdallardan biriydi, İsa'nın abdallarından biriydi. Ama buna rağmen ne olduysa İsa'yı ortadan kaldıracaktı, ihanet edecekti, ele verecekti. Biz tabii öyle olmayalım. Hep sevgi, hep sevgi, hep sadakat, hep bağlılık. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, tıklayıverin o düğmeye.